Evet değerli arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selamlar ve güzelliklerle sizlere hepinizi selamlıyorum. Bugün sizlere ne anlatacağım ben astrolog Arif Aydın. Bugün size Satürn'ün biraz farklı yönlerinden bahsedeceğim ama bu yönlere zaten Satürn'ün inceliklerini benim diğer videolarımda bulabilirsiniz Satürn'le ilgili videolarımda ama bu e, videoda biraz böyle Farklı yazarların, farklı kişilerin görüşlerini de anlatan bilgilerle sizlere biraz satürn dersini anlatmayı planlıyorum. Burası benim web sitem astroarif.com. Burada çok güzel bilgiler içeriyor arkadaşlar. Eğer sizin de astrolojiye karşı merakınız varsa günlük haftalık burç yorumları ve aynı zamanda astro blog bölümünden burada ciddi anlamda bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, geldik arkadaşlar. Satürn'le alakalı bazı bilgiler size anlatmak istiyorum. Öncelikle Satürn'ün doğası ve döngüleriyle alakalı hem Stefan Arroyo'nun hem Dan Rudyar'ın bu konudaki bazı bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada arkadaşlar Satürn'ü size anlatırken işte en çok bilinen noktası İnsanların 30-33'lü yaşlarda bazı insanların da e, ay düğümü e, döngülerinden ötürü ay düğümü döngülerinin es pozisyonunda olmalarından ötürü arkadaşlar 42-43'lü yaşlarda e, satürn döngüsüne girmeleri ve o satürn döngüsüne girdiklerinde de e, akla karayı seçmeleriyle neticelenen bir durum, durumla karşılaşıyor insanlar. Şimdi bu satürn size işte yükseleninizle temas yaptığı zaman ya da güneşinizle temas yaptığı zaman hayatınıza çok büyük bir e, sınav geliyor demektir arkadaşlar. Şimdi Satürn e, hayatınızda zaten hiçbir zaman sizi bırakmıyor. Yani Satürn Zodiac'taki döngüsüyle birlikte arkadaşlar ne yapıyor? E, tamamen sizle beraber hareket ediyor. İşte bu bazen birinci evinize geçiyor bazen işte ikinci evinize geçiyor arkadaşlar. Bazen 3. evinize, bazen de 7. evinize geçiyor. İşte Satürn sizin 7. evinizden transit yapıyorsa evlilikle alakalı başınıza bir durum gelecek demektir ve geliyordur. Mesela şu anda 7. evi e, kova olanlar ve onların e, yükselen da aslan oluyor bu durumda. Yükselen aslanların 7. evinde Satürn transiti aldıkları için ne olacaktır? Onların evlilikle alakalı konularda İdrak kapasitelerinin gelişmesi için bir sınav olacaktır. Peki bu Satürn tam olarak nedir ve nasıl etkileri vardır biraz size ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Satürn gökyüzünde duran bir gezegen ama bu gezegen insanları etkiliyor. Yani başımıza gelen olayların sebebi bu gezegenler değil ama bu seyyarelere bu gezegenlere çeviren kendi kudreti rububiyetinde çeviren Yüce Allah. Ve Kur'an'da Mesela Yasin suresinde Ve şemsü tecrili mustegarillehe Zalike takdirul azizil alim diye Güneşin ayın Mesela Yasin suresinde Dönüşlerinden, evrelerinden Bahsediyor. Başka Alanlarda işte Sirius'dan Şira yıldızından bahsediyor ve Göğün felekleriyle Alakalı birçok dini Konuda anlatımlar Kur'an'da da geçen ayetlerle ilgili e, oralarda da zaten bahsediliyor. Ancak burada e, Kur'an'da bu fereklerle ilgili e, bahsedilen konular sadece o sizin mealde gördüğünüz astronomi anlamı teşkil etmiyor. Meleki kuvvet diye bir kavram var arkadaşlar. Din literatüründe melek ve meleki kuvve. Mesela çekim kuvveti meleki bir kuvvedir. Ölçülebiliyor. Suyun kaldırma kuvveti de meleki bir kuvvedir. Yani fizik kanunlarının hepsi Nereki kuvvedir arkadaşlar dinli tarıtına göre. Bunları ölçülebilir, keşfedilebilir olanları keşfetmişler ve fizik kabunları dahilinde anlatıyorlar. Mesela Merkür'ün hareketleri arkadaşlar bizim atmosferik olaylarımızı tetikliyor. Ama siz hava tahmincilerinin hiçbirinden atmosfer içi olayların Merkür'ün tetiklediğine dair bir bilgi bulgu bulamazsınız. Çünkü astrolojinin geldiği yere henüz daha bilim gelemedi arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, ayın hareketlerinin dünyadaki su küreyi etkilediği, insan doğasındaki sıvı küreyi etkilediği ve bütün dünya üzerindeki dişilerin regin dönemleri, biyolojik saatleri ayın hareketlerine göre olduğu halde ki bunu artık hani bilimsel olarak kabul görmüş bir bilgi bu. Ama Mars'ın hareketlerinden insan doğasındaki kızgınlık, sinirlilik ve öfke melekeleri nin tetiklendiğine dair çalışma henüz yok. Ve bu çalışma olsa bile bunun ne tür bir tetiklenme olabileceğine dair bir bilgi yok. Oranda zaten bunları astroloji anlatıyor. Dolayısıyla hani Descartes'in bilim tanımına uymuyor diyerek astrolojiyi bir kenara koymak çok yanlış bir bilgi. Şimdi ben size bugün Satürn'ün doğasından bahsedeceğim. Satürn az önce de bahsettiğim gibi astrolojide bir enerjinin arkadaşlar somutlaşması esnasında yani bir enerji, madde biliyorsunuz e, enerjiden oluşuyor. Hani eskiden bize şunu öğrettiler. Katı sıvı gaz diye öğretmişlerdi. Maddenin üç hali vardı. Katı sıvı gaz. Halbuki şimdi maddenin enerji hali diye bir kavram ortaya çıktı. İşte bu madde enerji halinden, madde haline dönüşürken somutlaşırken arkadaşlar satürnün yani satürnsel bir melekeyle somutlaşır. Ve bizim gerçek dediğimiz elle tutulur, gözle görülür hale. Tak tak tak vuruyorsun ya. İşte o tak tak tak vurduğun noktaya doğru satünyen bir etkiyle gelir. Çünkü orada yani bu mitolojide Kronos, zaman tanrısı yani melekesi olarak da geçiyor aslında. Bunun da sebebi şudur. Einstein'ın izafiyet teorisi vardır biliyorsunuz. E eşittir, kare. Bir madde diyor. ışık hızına çıktıkça diyor. Hareket halinde ışık hızına çıktıkça enerjiye dönüşür diyor. Işık hızından düştükçe diyor maddeye dönüşür diyor. İşte bu döngü enerjiden maddeye maddeden enerjiye döngüsü. Sizin kafanızdaki düşünceler bir enerji. İşte bir şey yapacaksınız, bir masa yapacaksınız. Tak tak tak vuruyorsunuz, parçaları bir araya getiriyorsunuz ve masayı oluşturuyorsunuz. İşte o düşünce bir müddet sonra ne oldu? İrade ortaya konularaktan. Niye dönüştü? Bir masaya, bir sehpaya dönüştü. İşte burada bu sürecin varlık alemine somutlaşarak çıkması sürecine biz satürnyen etkilerle oluşabiliyor diyoruz. Ve bu durum arkadaşlar maddede böyleyken insan doğasında da belli başlı durumlara sebep oluyor. Satürn biliyorsunuz oğlak burcunun bir gezegeni ve sabır oğlak burcunun göbek adıdır ve oğlak burcu sabırdan beslenir. Ama bazen bu oğlak kafaları niye sabredeceğini bilmiyor. Yani yanlış şeylere de sabredebiliyor. Ya da üç kuruş parayı gördüğü zaman tamah edip yanlış alana da sürüklenebiliyor. Ya da çok uzun vadeli gelecek temelleri atıp dünyaya çivi çakacağını zannediyor. Halbuki bu dünyada her gelen zengin de, fakir de ölmüş, mezarlıkta yerini almış, hepsi gidiyor. İşte burada o somutsal kafa Varlık alemindeki somutlaşma isteği ve arzusu bu Satürn'ün melekesel kuvvetiyle gerçekleşir. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar işte bir anlık sabır büyük bir felaketi önleyebiliyor aynı zamanda. Çünkü sabır Allah sabredenlerle beraberdir diye bir ayet vardır biliyorsunuz. Ama diğer taraftan da bir anlık sabırsızlık bütün bir yaşamı berbat edebiliyor. O yüzden her şeye atlamadan önce biz kendimizi bir durup, dinlenip, kendimizi bir sorgulayıp ve gerçekten burada sabredilmesi gereken bir şey var mı ya da ben bu duruma sabrettiğimde neler kazanabilirim düşüncesiyle hareket etmek lazım. İşte bu yüzden de bir Çin atasözü öyle diyor. Bir anlık sabır büyük bir felaketi önleyebilir, bir anlık sabırsızlıkla bütün bir yaşama, Berbat edebilir diyor Çin ateşsözü. Yakın yıllara kadar Satürn gezegeni, astroloji kitaplarının çoğunda genellikle pek çok insanın yüzleşmesi daha iyi olacağı ve olumlu bir amacı olmadığı halde katlanılması gereken zararlı bir etki olarak tanımlanmıştı arkadaşlar. Çünkü Satürn geldiği zaman el sopalı Satürn'dür ve hiç acımaz, insani bir tarafı yoktur, robotlaşmış bir enerjisi vardır şeklinde bakılır. Ancak modern astrolojinin gelişimiyle beraber Satürn'ün aslında yapıcı bir yönelimle pek yapıcı bir yönelimi olduğunu insana kazandırdığı idrak seviyesinde bir gelişim sağladığına son geçen 10-20 yıl içerisinde olumlu anlatımlarla olgunlaşmayı teşvik eden işaretlerini insanlıkla paylaştılar arkadaşlar ve bu son 20 yılı olan bir durum. Çünkü kabalacılara göre de Satürn'de biliyorsunuz bir keçi muhabbeti vardır. Orada e, işte keçi aslında şeytani olarak görülüyor. Neden şeytani olarak görülüyor biliyor musunuz? O keçi aynı zamanda Satürn'ün de simgesi. Eskiden toplumlar için en önemli şey gıda arkadaşlar. Neden? Gıda olunca insanlar çiftçilikle tarımla geçiniyorlar ve bu çiftçilikle tarımla geçindikleri için ne yapıyor bu insanlar? Tarlalarını ekiyorlar, işte lahanasını ekiyor, marulunu ekiyor, halucunu ekiyor, bir şeylerini ekiyor. Ve bu ekim, onların yaşamda kalmaları için, hayatta kalmaları için en önemli şey. Çünkü gıda varsa yaşam var onlar için. Dolayısıyla bu kadar hayati ehemmiyete ve öneme sahip olan bu gıdaya birlerin zarar vermesi şeytani bir iş olarak neticelendiriliyor veya düşünülüyor. E tabii adamın tarlasını ektiği ekinleri de dağ keçileri gelip yemeye kalktığı zaman bu işi şeytani bir iş olarak niteliyorlar ve keçilere şeytanın hayvanıdır diye niteliyorlar ve keçilere şeytan yakıştırması tarihte böyle gelişiyor. Ama bunları hani kabalistik yapıda daha farklı şeylerle anlatıyorlar ya da işte kabalistik de demeyelim de başka değişik fikir akımları diyelim daha yerinde olacak. Satürn'ün arkadaşlar gerçekten de olumlu anlamlarının olduğunu ikna etmek üzere tüm mantıksal açıklamaları artık hani anlatmaya gerek yok. Çünkü Satürn'ün özellikle haritanın çeşitli evrelerinde transitlerine baktığınızda bu transitleri sürdürürken ve çeşitli gezegenlere açılar yaparken fonksiyonunu daha açıklığıyla gördüğünüzde o kişiye sağladığı faydaları, o kişinin hayattaki gelişim ve tekamülüne çok büyük hizmet ettiğini zaten anlıyorsunuz. Özellikle Satürn'ün arkadaşlar psikolojik ve spiritüel dönüşüm üzerinde büyük bir etkisi vardır. Çok büyük bir etkisi vardır. Çünkü Mevlana'nın bir sözü var. Şöyle diyor, nar olmadan nur olmaz diyor arkadaşlar. Nar olmadan nur olmaz diyor. Yani önce yanacaksın, hamdın, yandın, piştin olacaksın. İşte o hamken, Yanma işlemini Satürn seni onu kısıtla, bunu kısıtla artık yani iflahını kesecek noktaya getirir seni ve e, bu psikolojik spiritüel dönüşümle alakalı şeyleri yapar. Dönüşümlerinde sana melekesel olarak katkıda bulunur diyelim ama hiç de yoktur. Özellikle Satürn'ün en önemli genel anlamlarını kısaca biraz bahsedecek olursak arkadaşlar birkaç tane özelliği var bunun. Yani birkaç derim aslında var ama hani ben burada sığdırabildiğim kadar anlatacağım size. Birincisi arkadaşlar kişinin dünyadaki ihtiraslarına ulaşmak ve görev sorumluluklarını yerine getirmek konusunda bir etkisi var. İkincisinde az önce anlattığım gibi form yapı istikrar prensibi yani enerjinin maddeye dönüşmesi ile ilgili bir yapısı var. Ve yine aynı şekilde burada form yapı istikrar prensibi yasa, kültürel, sosyal gelenekler, baba ve otorite figürleriyle de bağlantısı oluyor. Üçüncüsü zaman prensibi. O da hani az önce Einstein'ın kuralını anlatmıştım sizlere. Oradaki zaman aslında bir döngüdür arkadaşlar. Çizgi değildir. Yani zaman A noktasından B noktasına gitmez. Zaman böyle dolanır. Ve dolayısıyla da bu şekilde zaman Tanrısı Kronos'la ilişkilendiriliyor. Bir diğer etkisi kişinin yaşam yapısını ve kişisel bütünlüğünü savunma dürtüsü ile ilgili ele tutulur başarılar yoluyla emniyet ve güvenliğe kavuşma, işi sağlama ile alakalı durumları oluyor Satürn'ün. Psikolojik yönünden de Satürn'ün ego kompleksinin ile ilgili bir durumu var. Ego kompleksinin yaşın ilerlemesiyle katılaşan bir boyutunu temsil ediyor. Ve o katılaşan boyutu patlatıyor tabir yerindeyse. Gelin bunları biraz daha böyle içine açarak gidelim. Şimdi birinci konuda arkadaşlar ele aldığımız konu kişinin dünyada ihtiraslarına ulaşmak ve görev sorumluluklarını yerine getirmek yolunda savunmacı, korku dolu tavırlar veya bilinçli bir çaba şeklinde görülen mevcudiyetini koruma ve kasılma, büzülme prensibiyle yani kısıtlanma prensibiyle Dolayısıyla da kendine yeterlilik ve içsel güç için içe doğru dönmeyi ifade ediyor. Yani kısıtlanma doğrudan, içe doğru büzülmek kısıtlanmayı. Yani sen açılıyordun, hop diyor, eline attıkça hareket etmeye çalıştıkça geri geri bastırıyor seni. İkinci kısmı arkadaşlar, form yapı istikrar prensibi. Dolayısıyla da yasa, kültürel, sosyal gelenekler, baba, tüm otorite figürlerine ifade ediyor Satürn. Üçüncüsü arkadaşlar zaman prensibi demiştik ve sadece yaşamda tekrarlayan derslerle elde edilen direkt deneyim yoluyla öğrenme prensibi. Dolayısıyla da deneyim demek Satürn demek. Yani affedersiniz ama geri gelinde bokun içine bak bakmak ve o bokun içinden çıkma orada Satürn'ün size bir nevi çırpıştırması, el sopalı Satürn demesinin sebebi işte bunlar. Dolayısıyla da bu prensip sıklıkla bahsi geçen satürnyen özellikleri getiriyor. Ciddiyet Satürn temsil ediyor. Temkin Satürn'ü temsil ediyor. Dünyasal bilgelik, Aksaşlı dede, Akşemseddin, Gandalf falan bunlar da satürnyen karakterlerdir. Sabır, tutumluluk, tutuculuk, Satürn kişisel olmayan ve yansız ama yani objektif ama bunun yanı sıra merhametsiz bir tarzla katı bir adaleti tartan ve davıtan Yunan tanrısı zaman tanrısı olarak da bildiğiniz Kronos ile özdeşleştiriliyor. Ve burada arkadaşlar bu tanrılarla alakalı muhabbette şu. Eskiden her türlü meleki kuvveye tanrısal olduğu için uluhiyet ak Tanrısallık bir müddet sonra tanrı demeye başlamışlar. Bu e, mitoloji bu şekilde oluşmaya başlamış ve daha sonra bu mitolojik anlayış ve tanrı ya da tanrısallık, izim tarih sahnesinden çekilip yerine İbrani dinlerine bırakıyor ve biz de Müslüman olarak İbrani dinlerinden bir tanesiyiz. O yüzden de burada tanrı ya da tanrısal kelimelerini kullandığım zaman bunları meleki kuvve olarak e, anlayın lütfen. Satürn aynı zamanda arkadaşlar kristalizasyon yani taşlaşma yani zaman içerisinde giderek katılaşan kişilik ve yaşamın geçmişe ait modelleri ile de ilişkilendirilir. Zamanla edinilen bilgiler Satürn'yen insanların yaşama kendilerini kapatmalarına neden olabilir. Ve bunun neticesinde de kendilerini kısıtlayıcı, kuşkucu yeni olan her şeye karşı temkinli ve gerçek duygularını açığa vurmakta çekinir hale gelebiliyorlar. Nitekim mesela oğlak burcunun gezegenidir dedikçe ya, oğlaklar geleceğe yani yeniliklere karşı kapalıdır. Tamamen gelenekçi bir kafayla hareket ederler. Onların önünde bir patika yol vardır. O patika yolda giderler, gelirler. Eskiden şaşmazlar. Eski köye yeni adet mi getirdin derler. Geleneklerimizden ayrılamayız derler. Biz atalarımızın dininde gideceğiz derler falan. Hiçbir sorgulamaya gitmeden arkadaşlar öyle yani ot gelip ot gitmek gibi bir kavram var ya. Böyle bir kafada giderler. İşte yani bu oğlaklar derken sen dinleyen olarak oğlak burcusunur. Sen burcun değilsin. Önce bunu bir bil. Yani güneşin oğlakta olması senin tam anlamına oğlak burcu yapmıyor mesela bazı insanların güney ay düğümü oğlak arkadaşlar. Güneş oğlaktan daha beter bir oğlak. Bir de güney ay düğümü olduğu için az önce bahsettiğim kuşkucu, yeni olan her şeye karşı temkinli ve yeniliğe kapalı oluşu onun başını tam anlamıyla boka sokuyor. Ne oluyor o zaman? Kılavuzu kargolanın başı boktan kurtulmuyor. Hayatında yaşayacağı, acıları yaşayacak, o kalbi kanayacak, cayır cayır yanacak ki o zaman kuzey ay düğümü yengece gidip de ne olmuş? Evli, evlilik, yuva bu değerleri kendisinde açının yapmak zorunda kalacak. Evet. Bundan dolayı da arkadaşlar ne oluyor? Benzer insan deneyimleri, diğer insanların kalıcı değerlere karşı hassasiyetli kalmasına, şükran duygusu, ölçülülük, düzenlilik ve verimlilik ve bazı durumlarda da mesafeli, huzurlu bir bilgelik geliştirmelerine neden oluyor. Yani bu bahsettiğimiz özellikler Sadece negatif olarak değil. Çünkü mesela mesafeli olduğunuz zaman size zarar veremezler. E oğlak ne yapıyor? Samimi olmuyor. Ne yapıyor? İşte e, bir mesafe koyuyor. Yani bazı oğlaklar vardır çok serttir kafaların. Onlarla neredeyse bir dilekçe vererek konuşmanız gerekiyor. Yani burada Satürn'ün doğasını anlatmak için ben oğlağa geçtim. Yani yoksa oğlak tam anlamıyla Satürn anlamına gelmiyor. Bunu da bilelim. Ve burada bahsettiğimiz işte kalıcı değerler. Yani bir şeyin de bir işe başlıyorsanız da ayağa yere sağlam basması gerekiyor. Bu tarz değerler ortaya çıkıyor. Mesela Satürn terazi burcundayken adaleti temsil ediyor. Ve o Satürn'ün adaleti çok yani kılıç keskinliğinde bir Hiç acıma duygusu olmaz. Yani neyse o anlamındadır. Satürn terazi olan insanlar özellikle haritalarında tirini açı almışlarsa bunlar onlara... Dürüst, dürüst, dürüstlük ve dürüst davrandıkça getirileri olur. Satürn'ü terazide olup da yalana dolana başvurursa bir kişide çarpılır. Yani <gülüyor> kusura bakmayın ama yani ben biraz böyle anlatıyorum ve bu tarz problemler yaşar. Zaten hani bahsettiğimiz ölçülük duygusu yine verimlilik, planlı çalışmasından ötürü. Satürn çünkü disiplini sever. Disiplinin olmadığı yerde Satürn'den bahsedilemez. Zaten disiplin olduğu yerde eğlenceden de bahsedilemiyor ve bu, bu Satürn'ün bu tarz melekisel kuvvetleri var. Siz zannetmeyin ki yaşamınızdaki her türlü e, işte istek, arzu, düşünceler bana ait, size ait filan değil. Bunlar Allah'ın yarattığı meleki kuvveler ve bu meleki kuvveler size secde ettiği için siz insani vasıflar e, kazandınız ve aklınızdaki her düşünce size ait değil. Bunlar bilinç dışından size aidi impalsi olarak geliyor. Yani dürtü mekanizması olarak geliyor. Ama nörenize geliyor dürtü mekanizması. Kalbinize değil, beyninize geliyor. Beyin bir anten. Beyinin içinde üreyen bir şey yok. Beyin anteni o sinyalleri alıyor. İşte senin güneşin oğlaktaysa sen de oğlak karakteriyle dünyaya geliyorsun. İşte ya da oğlakta stalyumun vardır. O şekilde bu dünyaya geliyorsun ve ne yapıyorsun? O enerji de senden açığa çıkıyor. Ama sen zaten oğlak olarak duyduğun için onları tamamen kendinle tanımlamış oluyorsun. Kendini o duygu ve hislerle o karakterle tanımlamış oluyorsun. Dolayısıyla da sen zannediyorsun ki ben e, bu hisler düşünce buna ait ve ben buyum zannediyorsun. Aslında öyle değil. İşte bu noktada Ermiş'in burcu olmaz denilen durum ortaya çıkıyor. Neden Ermiş'in burcu olmuyor? Çünkü ermiş, farkındalık seviyesi yüksek insandır ve kendisi o düşüncelerin hepsinin kendisine ait olmadığını bilir. Evet, devam ettiğim zaman arkadaşlar bir diğer özelliği de kişinin yaşam yapısını ve kişisel bütünlüğünü savunma dürtüsü ve elle tutulur. Başarı yoluyla emniyet ve güvenliğe kavuşma dürtüsü veriyor. Bu şu da anlama geliyor. Kişinin yapısı, kişisel bütünlüğün savunma dürtüsü demek... Ee, Kişinin kendini sağlama alması demek. Yarın için cebinde para koyması, biriktirmesi demek. İşte bu oğlakların biriktirme hissiyatlarının emniyet ve güvenlik açığından kaynaklanıyor. Kendisini sağlama alacak ki başkasına eyvallah etmeyecek. Dan Rubier çok önemli bir adamdır bence. Ve bu kişi aynı zamanda psikologtur ve astrolog psikologtur. Bu kişinin kitaplarının Türkçe'ye çevrilmemiş olması maalesef çok vahim bir, bir olay. Yani ne kadar belki elinizde olanlar varsa Türkçe kitabı olan bana da yönlendirebilirler. Ama ben bilmiyorum yani Türkçe kitabı var mı. Ben bu arkadaşlar görüşüne göre Satürn bir kişinin esas doğasını kişinin gerçek benliğinin saflığını ifade eder. Satürn'ün pek çok astrolog ve astroloji öğrencisinin aklında böyle olumsuz anlamlarla yüklenmiş olmasının nedeni pek çok insanın kendi esas doğasının sınırlarında değil moda, sosyal modeller, gelenekler ve ego oyunlarının koşullarına göre yaşamalarıdır arkadaşlar. Yani orijin karakteriniz Satürn'ün doğasında ham haliniz yani başka bir de işte. Dolayısıyla da Satürn sıklıkla bizi içimizdeki esas doğanın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelten yani tanrısal anlamda içimizdeki ihtiyaçlara yönelten ve hatta zorunda bırakaraktan, sert bir azarlama veya kaderin kadersel bir gönlüyle sizi oraya itekleyen, kaderin meydan okuyan tavrı olarak deneyinlersiniz hayatınızda. Eski kitapların da belirttiği gibi Satürn gerçekten sert bir iş dağıtıcıdır. Ancak gerçek duamızı sergilemekten sattığımız durumlarda özellikle daha da serttir arkadaşlar. İşte bizim kendi içsel benimizle, yaratıcımızla tanışmamızı sağlayan Satürn'ün o sert etkileri, yönelimleri. Çünkü her tarafa adamınızı atıyorsunuz patlıyor, olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü hayat amacından sattın, ayağını kendinden sattın, hayatta gitmen gereken yere gidemiyorsun, başka yönlere şey yapıyorsun, doğrusu budur diyorsun ama yaralı dış fıtratına aykırı hareket ediyorsun. Böyle olunca ne oluyor? Satürn anca geliyor, şakşuk şakşuk seni tokatlıyor. Ve özellikle oradaki Satürn nereden transit alıyorsa oradan şeyiniz vardır. Psikolojik yönden Satürn ego kompleksinin yaşın ilerlemesiyle katılaşan bir boyutunu temsil eder. Diğer bir deyişle kişiyi korku düğümleriyle bağlayabilen yerine kök salmış davranış modelleri ve tavırlara ifade eder. Satürn aynı zamanda Jung'a göre ki Jung da çok önemli bir adamdır ki Carl Gustav Jung, ee, Psikoanalitinin 3 kurucusundan bir tanesidir ve Carl Gustav Jung kendi psikoloji bilgilerinde kişilik denilen kavramı öne sürmüştür. Kişilik kavramını tamamen astrolojinin içinden çıkarmıştır. Carl Gustav Young'ın persona modeli astrolojideki yükselen burca tekamül eder arkadaşlar. Ama adını astroloji kovmamıştır. Çünkü Carl Gustav Young'ın yaşadığı dönemde ee, bu tür bilgiler, yani Descartes'in tanımına uymayan kilise ya da işte kadim bilgi tarzı bilgiler reddediliyor. Reddedilmek zorunda. Çünkü bilimin gelişmesi için. Ama Carl Gustav Jung'ın Freud'a yazdığı mektuplarda ben çok ciddi anlamda işte astrolojiyle ilgilenmeye başladım şeklinde bilgiler vardır. Aynı zamanda Carl Gustav Jung'ın Redbook, yani Kırmızı Kitap adında bir kitap vardır. Kendisi öldükten 50 yıl sonra basımına izin verilmiştir. Orada çok acayip şeyler de anlatılıyor. İşte Kudüs'ten gelen atlıları ve onlarla ilgili yaptığı çalışmaları falan anlatıyor. Şimdi diyeceksiniz Kudüs'ten gelen atlılar ne hocam? Vallahi kitabın içinde öyle yazıyor. Yani adam bunları görmüş. Yani spiritüel anlamda öbür boyuta geçmiş yani. Bunlarla ilgili çok acayip bilgiler var Kargustav Yang'ın merak eden açıp okur. Ki bu adam da bizim köyün muhtarı değil. Psikolojik kurucularından. Yani adama diyebilirsiniz ki bu adam şizofren. Ama öyle durumlar var. Hani inlerden, cinlerden bahsediliyorlar ya işte işte bu Carl Gustav Yang'ın Red çok acayip kitaptır. Neyse arkadaşlar biz Satürn'ümüze geri dönelim. Satürn aynı zamanda Jung'un gölge diye isimlendirdiği psikolojik hal ile yeni yani e, kendimizde engellediğimiz, korktuğumuz veya suçluk duyduğumuzdan ya da suçluk duyduğumuzdan dolayı başkalarına yansıttığımız kişilik bölümlerimizle ilgili ilişkidir. Bakın bu önemli. Yani sizin kendi içinizde bir kişilik var ve bu kapattığınız bir kişilik. Yani korkularınızda işte suçluk duygunuzun olduğu ya da işte bununla alakalı bir alanla ilgili bir kişilik bölümleriniz var. Ve bu alan Satürn'le ilgili olduğunu söylüyor. Kim söylüyor? Bizim köyü muhtarı değil. Carl Gustav Jung söylüyor. Satürn'ün arkadaşlar kişinin dış dünyaya karşı giydiği zırhın içindeki en zayıf noktayı yaşamdan geri çekilme dürtüsünü sembolize ettiğini söylemiş. Ancak Dan Rudyard'ın işaret ettiği gibi aynı zamanda doğumla birlikte gelen potansiyelleri gerçekleştirmek için hissedilen derin köklü ihtirası da gösterir. Bu ihtiras potansiyellerimizin içsel modeline uygun şekilde belirgin bir şeyi başarmak veya bir şey olmak için içten gelen basınç olarak nitelendirilebiliyor ve içten geliş, gelen bir basınç olarak hissediliyor evet arkadaşlar Satürn'ün genel anlamları içinde belki de en önemli olanı ancak maddesel düzlemde <gülüyor> Çok pardon. Maddesel düzlemde fiziksel bedendeki yaşamla elde edilebilen konsantre deneyim ve öğrenmeyi temsil etmesidir. Baz, az önce bahsettiğim Gandalf tarzı bilge kişiliği insanın gitmesi Satürn oluyor. Çünkü sen zihinsel olarak öğreniyorsun, öğreniyorsun. İki kere iki dörde diyor, dörde iki, iki bu gün diyor ama insan işsel bir yapısı var. Evrenle bütünleşmesi var ve bunu senin bildiğin insani matematik kaldıramıyor. Evrenin bir matematiği, manevi bir el var. Yani metafizik bir el tarafından yönlendirildiğini fark ediyorsun. Özellikle yükselenle Satürn kavuşumu zamanlarında ve Güneş kavuşumu zamanlarında. Çünkü işler senin istediğin gibi gitmiyor. Sanki hayat seni bir yere yönlendirecek ama sen bunu çözmeye çalışıyorsun ama çözemiyorsun. Niye çözemiyorsun? Çünkü sen bir astrologa gitmedin. O yüzden bu konuda benden destek almak isteyenler e, sitemizden astrolog Arif yazıp Google'dan e, bana ulaşabilir. Yine bu videonun altında bana ulaşabileceğiniz numaraları bulabilirsiniz. Maddenin direnci ve fiziksel bir bedende enkarne olmanın basıncıyla yaşama yaklaşımımızda daha yüksek düzeyde konsantre bir anlam ve daha fazla sabır geliştirme olana, olanağına sahibiz arkadaşlar. Burada enkarne önemli bir şey çünkü enkarne ruhun tekamül demek. Ruh derken sizin ruhunuz yok, yaratıcının ruhu var, evrenin ruhu var. Ve o yaratıcının ruhu bütün yaratılmışlar üzerinden gelişiyor, tekamül ediyor. Yani sizi Allah işte ruhundan üfledi, sizi yarattı. Sizin yarattıktan sonra sizin üzerinizden yaratım devam ediyor. Mesela işte ağaçlar, toprak, bitkiler yaratılıyor. Siz yaratılıyorsunuz. Ama siz bir uçak fabrikasında tamirci olarak çalışıyorsunuz ya da bir mühendis olarak çalışıyorsunuz. Boeing 747'i imal edip Boeing 747'i yaratıyorsunuz. Ama siz yaratmıyorsunuz. Allah sizin üzerinizden bir üst değerle yaratımına devam etmiş oluyor. İşte buna siz o süreci yaşarken geliştiğinizde enkarne olma süreci deniliyor arkadaşlar. Böyle de bilgileri vermiş olduk. Bakın çok derin bilgiler veriyoruz. Tabi içinizdeki ilim ve kendini geliştirme yolundaki arzu eden kişiler için bu bilgiler. Daha yüksek düzeyde konsantre bir anlam ve daha fazla sabır geliştirme olanağına sahibiz. Satürn'ün yoğun maddesel düzlemi yönettiği sıklıkla vurgulanır. Kişi fiziksel dünyaya enkarne olduğunda enerji alanı sınırlanır. Çünkü enerjiden maddeye dönüşüyorsunuz. Bundan dolayı sınırlanıyor. Enerji alanı sınırlanır ve dolayısıyla yoğunlaşır. İşte dünyasal yaşamın bu derece iyi bir öğrenme deneyimi, deneyim yeri olmasının sebebi bu arkadaşlar. Çünkü burada deneyimin derinliğini, yoğun çalışma ve hareketlerimizin direk sonuçlarını görerek öğreniriz. Çünkü bu dünya ne ekersen onu biçersin dünyası. Dolayısıyla dünyasal yaşamın acısının, gerilimi ve basıncının evrimleştirici ve geliştirici anlamı vardır. Madde düzlemi şair T.S. Eliot'un yazdığı gibi zaman zamansızın zamanlaş, zamanla kesişme noktasıdır. Yani burada zamansızlığın zamanla kesişme noktası. Ne demek bu? Yani senin enerji hali belli bir zaman diliminde iki nokta arasında hareket ettiğinde kesiştiğinde hani İslam literatüründe kesifleşme diye bir kavram var enerjinin kesif kesifleşme noktası anlamına geliyor buradaki zamansızın zamanla kesişme noktası zaman noktasıdır satürn zaman gezegenidir bundan dolayı arkadaşlar yani enerji boyutunu enerji boyutunu maddeleştirme Gezegenidir. Az önce de anlattığım gibi. Her şeyin bu kadar yavaş hareket ettiği ve herhangi bir şeyin oluşması ya da herhangi bir şekilde gelişmesi için bu kadar çok çalışmamız gereken madde dünyasında yaşamanın satürnyen deneyimi yoluyla kişi en büyük kinsel gelişimi gerçekleştirebilir. Kinsel de demek ruh yani toz. Yani evrenle bütünleşme ve aynı zamanda kendinin de bir enerji olduğunu anlama diyelimiz en basit anlamıyla. Genellikle bu olay çok yavaş seyreder ve bu yolun üzerindeki her noktada sabrımız denir. Sabrımız denenir ve ne olur? Sabreden derviş muradına ya ermiş ya da ermeden gebermiş noktasına kadar gidiyor arkadaşlar. Ama maddenin cansız direnci boyunca Sebat etmek bize neyin dayanıklı, neyin dayanıklı olmadığını gösterir. Denemelerin neresinde başarılı olup neresinde başarılı olmadığımızı gösterir. Satürn'ün hareketi bize arzularımızın ve bağlılıklarımızın bedelini açıkça gösterir ve hatta ödetir. Neyse senin o bağlılığın içi boş mu, dolu mu, arkasında ne var? Hiç acımaz arkadaşlar. Yani ben buna işte sevgiyle bağlıydım, aşkla bağlıydım. Yani burada var ya açık söyleyeyim. Neyi Allah'ın önüne geçirirseniz geçmiş olsun yani oradan tak, küt, hiç bakmaz, küt diye gidersiniz ve bu dünyadan giderken alacağımız esas şeylerin yüksek derecede yoğunlaşmış bir bilinç ve derin bir anlayış olduğunu gösterir. Bu çalışmanın değerini öğretir çünkü insanoğlunun bütün harikulade inançlarının ve ideallerinin çabalanarak günlük yaşantıya uygulanmadığı takdirde çok az değeri vardır. İşte bu yüzden de sizler, bizler o okuduğunuz, o öğrendiğiniz bilgileri insanlığa faydalı, evrene faydalı noktaya getirmediğinizde kitap yüklü eşekler olmuş oluyorsunuz. İşte kitap yüklü eşekler olmamak için ne yapacaksınız? O bilgeliğinizi insanlığa ve doğaya kazandırmanız gerekiyor ki yani ne diyor Allah Kur'an'da? Bakın zengin olan da olmayan bir olur demiyor. Bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Demek ki bilmek üstünlükmüş. Eğer üstün olmak istiyorsanız bilmelisiniz. İlminizi, erdeminizi geliştirmelisiniz. İşte burada Satürn sizin erdeminizi geliştirmek için e, nefsi arzu ve isteklerinizi geride bırakmanız gerektiğini söyleyebilir. Dolayısıyla da Satürn'ün baskısı korkulacak ve kaçılacak bir şey olarak değil, derin seviyede gelişebilmeniz için yapmanız gereken işe yardımcı bir itekleme olarak kabul edilmelidir. İstesen de istemesen de SGK kanunuyla, Ska, Ska kanunuyla arkadaşlar, SSK kanunuyla, Ska Ska kanunuyla Satürn'ün sana getirdiği dağıtmalarını kabul etmek zorunda kalırsın arkadaşım. Satürn'ün ısı ve basıncı bizim en temel en içsel doğamızı anlatan Budistlerin elmas ruh ve elmas beden olarak adlandırdıkları şeyi değiştirmemiz için gereklidir. Ancak, yani buradaki elmasdan kastım şu, en sert bir maddedir ya elmas. İşte o, o en sert noktaya kadar değişmez neyse, o değişmezin asla ödün verilmemesi gereken noktayı bulmak. Yani kendi içsel deneyimlerinde. Ancak sevgi ve hafiflik olmadan tek başına satürn katılık ve ölümdür. Bak burası çok önemli bir laf yani. Sevgi ve hafiflik olmadan satürn hiç acımaz arkadaşlar. Sevgi yoksa hayatında satürn hemen burnunun dibindedir. Çok mal bir hayatın olur. Gidersin gelirsin yapacağım edeceğim diye uğraşırsın. Para da kazansan dünyadan hiçbir zevk alamazsın. Satürn'de olduğu yerde zaten çok büyük sıkıntılar olur. Yani sıkıntılardan kastım satürn oraya gelir. Seni geçmiş karmandan getirdiğin yani geçmiş Atalarından gelen kul hakkı sistemiyle ruhuna bağlanıp gelen durumları sana düzelt diye bir görev olarak verir. Bu yüzden de haritandaki karmik borç yükü olan yerlere doğru tespit edip yapman gereken ödevleri bilirsen daha fazla rahat edersin. Satürn'ün prensibinin aşırı ifadesinden zihinsel ve duygusal sabitlikler, engeller ortaya çıkarsa oluşan olumsuzluk yaşamın gerçek sevgi ve enerjisine baskın gelir. Ve ruh, yaşamın esas suyundan mahrum kaldığı için açlık çeker ve solar. Bakın bu sevgi dedik arkadaşlar, bu bölümü bir daha size anlatmak istiyorum. Sevgi ve hafiflik olmadan tek başına Satürn katılıp ve ölüm, ölüm getirir. Satürn'ün prens, prensibinin aşırı ifadesinden, yani o sertliğinden zihinsel ve duygusal sabitlikler, hani ben gittiğim yol doğrudur, işte ben kuyuya dimdik girelim, işte ben kendimden ödün vermem, hasta işte ben doğru yoldayım dersiniz. Günün sonunda o sabit kafan, e senin o sabit kafan günün sonunda ne olur biliyor musun? Haklı ama mutsuz, bombok bir hayatın olur. İşte o Satürn senin orada onu, e, sabit kafanı kırar, acımaz. Duygusal sabitlikler ve engeller ortaya çıkarsa ki çıkıyor, seni başka bir alana itekliyor çünkü. Oluşan olumsuzluk, yani yaşadığın o dram artık, gerçek sevgi ve enerjisine baskın gelir ve ruh, yaşamın esas suyundan, ruh, yani ruhtan kasıt, yaratıcıya ait ruh, senin yaşadığın o yaşamdan, yani o yaşamın zannettiğin, e, o yaşamın suyundan mahrum kaldığı için, çünkü gitmem gereken yere, Gidemiyorsun. Aynı bir çekme sus, susuz kalıyorsa ruhunla bağlantıya geçemiyorsun. Açlık çekiyor. Soluyor. Erkenden yaşlanıyorsun. Saçlar beyazlaşıyor. Ne kadar inatlaşırsan hayatta o kadar çok saçlar beyazlaşıyor. Ve ondan sonra Gandalf'a dönüşün deniyor. İşte bu nedenle Jüpiter ve bazı vakalarda da Neptün Satürn'ü tamamlıyor. Nasıl tamamlıyor? İmşatıyor. Tamam diyor. Öldürdün, sakat bıraktın. Ama diyor bırak diyor nefes alsın yaşasın. Çünkü sadece çabaya yani Satürn yani çabayı gösteriyor bize. S sadece çabayla çalışarak ederek değil aynı zamanda lütufla, da Jüpiter'i ve Neptün'ü temsil ediyor. E sadece gerçek ve de ispatlanmış gerçeklere güvenmeye değil. Hani çalışırsan olur değil. Allah Allah sana yardım etmediği sürece zengin olamazsın arkadaşım mesela. Yani çalışmakla zengin olmuş birisini tanıyor musun sen hayatında? Yok. çalışmakla zengin olunmaz. İşte buradaki Satürn sana diyor ki çalışmakta zengin olamazsın. Sana aynı zamanda Allah'ın bir lütfu gerekiyor diyor. Bu durumda da Jüpiter ve Neptünyen enerjiler sana geliyor ve diyorsun ki ispatlanmış gerçeklere, gerçeklerle güvenmeye değil aynı zamanda da ki lütuf ve inanca dayalı durumlar devreye giriyor. Ve buna dua diyebilirsin, Allah'tan yardım isteme diyebilirsin bir durum oluşuyor. İşte bu duadan sonra yani dua etmeye ihtiyacın var, yaratıcıdan yardım isteme ihtiyacın var. Ondan sonra çaba ve lütuf dediğimiz kavram ortaya çıkmış oluyor. Çaba ve lütuf ikisi bir arada işler. Madalyanın iki yüzü gibidirler. Yani bir yazı tura gibi arkadaşlar. Bir parayı tamamlayan durum. Çabalama yoluyla kişi lütfun akabileceği bir kanal açıyor. Kişi o çabayı göstermediği sürece o lütuf insanın yaşamına kolay kolay gelmez. İşte bu yüzden de ne denir? Allah'ın sopası yoktur. Yani e, sana gökten... İşte sofralar inmez, gökten para yağmaz. Sen çalışacaksın, belki çalıştığın yerde bir göze gireceksin, bir şey olacak, orada biriyle tanışacaksın. Belki büyük bir iş adamı olacak, şu olacak, bu olacak ve senin yaptığın çabaları sen anlatırken bir yerde ışığın parlayacak. Biz buna e, aslında din literatüründe kişinin kadrinin ortaya çıkması şeklinde ifade ediyoruz. Tamam mı? Bunu... E, Kadir'le alakalı bir videomda anlatmıştım. Ancak belirtilmesi gereken nokta lütuf eğer o kişiyi sevk etmezse kişinin kinsel gelişim alanında nadiren bir çaba göstereceğidir. Yani bundan dolayı da çabalama olmadan çok az lütuf geliyor. Hani biz herkesin kaderini çabasına bağladık diye bir ayet var ya işte orada senin çabalıyor olman orada bir önemli anahtar rol e, alıyor. Ancak lütuf olmadan da çaba olmuyor. Çaba olmadan da lütuf olmuyor. Bu çok önemli. Yani i̇kisi madalyonun yani bir yüzü gibi. Buradan da görüyoruz ki Jüpiter ile Satürn ve Neptün ile Satürn doğum haritalarının üzerinde yapılan çalışmalarda birbirleriyle olan ilişkilendirilmesi gereken birbirlerinin tamamlayıcı, Çiftleri sembolize ediyor. Satürn'ün fazla abartılmaması da gerekir. Çünkü Satürn ötesi planetlerin hareketi pek çok bakımdan Satürn'den daha güçlü ve derinden dönüştürücüdür. Satürn bize maddesel boyutun gerçek doğasını, yaşamımızdaki gerekliliklerin, melimalıların, zorunlulukların etkisini pratik ve objektif bakış açısından ele alındığında her şeyin gerçekten nasıl olduğunu gösterir. Ancak Satürn ötesi planetler maddesel dünyanın tamamen ötesinde bilinç seviyelerinde ve varoluş düzlemlerinde nelerin mümkün olduğunu gösterir. Çünkü Satürn ötesi gezegenler bizim bireysel hayatımızla ilgili değil. Yani senin bu dünya yani senin kendi bireysel bir hayatın var ama bu denizleri dalgalandıran sen değilsin. Orası başka bir alana bağlı. İşte ona satürn ötesi gezegenlerle ilgili. Yani kolektif gezegenlerle ilgili. Satürn bize maddesel dünyanın doğasında bulunan sınırlılığı deneyimlemeye götürür. İşte burada hani yeni kat gök, yedi kat sema dediğimiz kavram. Ee, orada artık sınırlar. Satürn sınırını aşması lazım. Mesela birisine aşık olursun. Benisyendir bu aşk. Orada senin o aşkı paralize etmen lazım ki yani maddesel anlamda çözülmesi lazım ki Satürn'ün ötesine geçsin. Neptünyen bir aşka dönüşsün. Neptünyen bir aşka dönüşsün de zaten ilahi aşka, ilhamlara mazhar, artık besteler, sanatçı vesaire gibi kendini aşmış bir noktaya doğru gidersin. Dolayısıyla doğum haritasındaki Satürn'ün her uyarılışında kişi yaşamın herhangi bir boyutunda sınırlanma gerçeğiyle ilgilenmek durumunda kalıyor, sınırlanmak durumunda kalıyor. Orada duvara çarpıyorsun. Başka bir deyişle kişi bu boyutta her şeye sahip olamayacağını ve hayal ettiği her şeyin olamayacağını anlıyor. Ve orada şapkayı yere atıyorsun. Peki şapkayı yere attıktan sonra devam edecek misin? Hayır. Çünkü dünya hayatının sınırlı, senin yapabileceklerin sınırları orada Satürn belirliyor. Diğer yandan Satürn ötesi gezegenler bizi sınırsızlıklarıyla karakterize eden varoluş düzlemlerine ve deneyim boyutlarına yönlendirirler. Uçsuz bucaksızdırlar ve sınırsız büyümeyi vaat ederler. İşte insanın somut halden yani e, ölüm ötesi ruh haline dönüp e, ilahi bir durumla geçebilme, maddeden manaya geçebilme dediğimiz kavram ortaya çıkıyor arkadaşlar burada. Ruhsal gelişim açısından da ele alındığında arkadaşlar Satürn iki yönden en büyük faydayı sağlar. Öncelikle tüm isteklerimiz, fantazilerimiz, kendimizi yanıltmalarımız, arzularımız aradan çıktığında yavaş ama keskin bir şekilde maddesel dünyanın gerçekte ne olduğunu gösterir. İkinci olarak da maddesel dünyanın Satürnien deneyimi gelişimimizin her adımında bizi sınar. Satürn kendini kandırmaya kaçırır. Yani kendini kandırmaya, kaçamak, yaklaşımla veya akla uydurmaya hiç müsaade etmez. Çünkü Satürn'ün şakası yoktur arkadaşlar. Satürn matematik gibidir. Satürn neyse odur. Yani ölü versinle, yapı versinle, eli Satürn çalışmaz. Neysen olsun. Tamam mı? Bakın özellikle Satürn terazi olanları uyarıyor. dürüstlükten ayrıldığınız zaman, adaleti bozduğunuz zaman, hak hukuk çiğnediğiniz zaman geçmiş olsun. Satürn kendi ruhsal gelişiminizin ve bilincinizin ne kadar yoğun olduğunu sınır. Satürnyen deneyimler yoluyla şu soruyu cevaplamanız gerekir. Bu durumda spütörliğimiz ve kendi farkındalığımız bu kara bu karmamızı zerafet, kabullenme ve sabır ile yaşamamıza müsait midir? Çünkü sizin o atalarınızdan gelen o birikimleri, siz ruhsal bir varlık olduğunuz için deneyimleyip yüzerdip bu evrene o alanları daha ileri bir boyuta taşımanız gerekiyor. Bana öyle geliyor ki enkarnasyonlar yani ruhun tekamülündeki durumlar arasındaki dönemlerde ışığı ve görkemiyle insanın aklını huşu içinde bırakacak yaratılışın çeşitli gizli bölgelerinde ikamet ederken pek çok ruh dindardır ancak bir dünya enkarnasyonu yani yaşamdaki ruhum gelişimi sırasında kişi büyük geliştikçe ego bu yüksek hakikatlerin farkındalığından baskın çıkar ve sonuçta sadece yaşam enerjilerini spiritüel ideale doğru gerçekten odaklayıp yoğunlaştıranlar daha yüksek seviyelere berrak bir ilişkiyle çıkabilirler ve koruyabilirler. Çünkü sen maddenin ötesini görmeye çalışmadıkça bu dünyayı sadece yemeden, içmeden, somut olarak algılayabildiğinden ibaret saydıkça ne olacaktır? Daha da daralacaksın, daralacaksın, darlanacaksın. Hayır edeceksin. Bunun bir ötesi olmalı diyeceksin. İşte oradaki berrak ve üç seviyelere satürnün seni daraltmasıyla çıkabiliyorsun. Sadece yaşamın spritüel yönlerine yani mana alemine diyelim biz buna gerçekten kendine adamış olanlar, egolu ve dünyasal bağlıkları aşmaya başlayanlar, bakın ego çok önemli bir katman, aşılması gereken, dünyasal düzlemin baskıları arasında ve yüksek düzlemlere veya rüya alemlerine, cennetlere veya şu sırada hissettiklerinden daha iyi ve çok daha tatmin edici varoluş haline ait bazı istekler, arzular ve bu maddenin ötesine geçme isteği Neptünyen alanlar ve deneyimlemeye başlarsınız. İşte ilhamlar, rüyalar ve duru görü vesaire, bir takım kabiliyetler açılmaya başlar. Ancak bu arınma diyelim biz buna bu arınma genellikle odaklanma ile odaklan, ilgili ve odaklanmamıştır ve pek çok vakada kişiyi boyunsuz, mutsuz kılma etkisi vardır. Çeşitli dönemlerin ve yerlerin sibütel öğretilerine ve sadece belli bir tür yoğun meditasyon haline, yani tam bir odaklanma haline geçmeden, beyninizi teta frekansına indirmeden Farkındalığınızı yükseltmeden arkadaşlar bu idealin algılanması temin etmenize yardım edebilir ama bu ideal e, temin etmeniz için zihin çalışma hızlarınızı aşağıya çekmelisiniz ve o maddi alemin yani birisi size bir şey de, gelip de bir şey dediğinde o şey derken onun arkasındaki manayı nereden geldiğini nereye gittiğini algılayabilmelisiniz. Bu işlem şimdi bu yaşam sürecinde başla, başlar ve devamlı uygulanmasıyla gün geçtikçe kişinin daha yüksek bilinç seviyelerine yönelik dikkati giderek artabilir. Dolayısıyla da denebilir ki Neptün maddesel düzlemin sınırlamalarından kurtularak daha büyük ve saf bir birliğe kavuşma dürtüsünü temsil eder. Ancak bize bu kurtuluşu arama ihtiyacına ve artan birlik ve özgürlüğe doğru giden yolu bulmayı gösteren Satürn'dür. Mesela bu videoyu ben yaptığım dönemde arkadaşlar Satürn işte yükselen aslanın 7. evinden transit yapıyor ve yükselen aslanlar evlilikle alakalı idrak kapasitelerini geliştirmeleri gerekiyor. Ve bu dönemde bazı yükselen aslanlar boşanıyor. Bazı yükselen aslanlar evlilikle alakalı idrak kapasiteleri gelişiyor. Ve bu özellikle 33-43 yaş arasındaki yükselen aslanlar e, kibirden gururdan sınavları geliyor. E, çünkü orada eşe karşı eril enerjisi yüksek, ben seni tanımam ya da işte e, yok sayma vesaire tarzında kibir gururlar yapıp ondan sonra da Satürn, e, onun orada sen bu evliliği hak etmiyorsun deyip e, mevcut durumunu da daha bozarak e, daraltır ta ki hayat amacını buluncaya kadar. Oradaki hayat amacı da nasıl olacak? Astrolog yardımıyla olacaktır şimdilik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben astrolog Arif Aydın. Astroarif.com adresinde web sitemize gezebilirsiniz. Ve aynı zamanda e, astroloji eğitimlerimizden ve aynı zamanda astroloji danışmanlıklarımız hakkında bizden WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz değerli arkadaşlar. WhatsApp hattımız 0543 20 90-444 Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olduğunuz için ve beğen butonuna bastığınız için ayrıca teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde ele almamı istediğiniz konular olursa bu videonun altına yazabilirsiniz. Satürne doğum haritasındaki yerleriyle ilgili olarak devam edeceğiz. Herkese güzel günler diliyorum.